Değerli İstiyanler Türkiye'nin Trabzon'un haber bülteni ile Karşınızda geçmeyeniz Ömer Tarık Yılmaz da tarikhaber.com'un haber bülteni başlıyor Yaklaşık 20-31'e kadar bu ekranlarda gün eleşkan gelişmeleri için paylaşacağız efendim Haber bültenimiz başlıyor Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıcak olursak Sosyal kirap Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, Lamp Tarık Haber, Tiktok Tarık Haber TV Esku Tarık Haber, İngiliz Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Instagramet Tarık Haber, Twitter, Yılmaz, Red Dead, Klan, Type 7308, Youtube Tarık Haber, TV ve Eki Ömer Tarık, Yılmaz hesaplarıyla yayındayız. Diğer sosyal medya kanalımızı şöyle bir tanıtacak olursak. Bir Kolay'da yayındayız. Bir Kolay kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. uç canlı yayında yeni yeni uç canlı yayın karavostarka battle damage'lere bir ulaşabilirsiniz. Bir kere yayınlıyız ki kanalımız Tarık Kapı Haber TV'ye takip edebilirsiniz. Twitch'te yayınlıyız Twitch kanalımız Tarık Hıfı Haber TV'ye ulaşabilirsiniz. değerli dostlar, Twitter kanallarımıza bekleniyor bekleniyorsanız. Günün olayda yayındayız. Kendimli no olay kanalımız Tarık Haber gibi. Bizlere ulaşabilirsiniz ve 20.40'a kadar bu ekranlardayız değerli izleyenler. İlk haberimize geçiyoruz değerli dostlar. İlk haberimiz ee, TAL ile alakalı. TAL krizi İstanbul'a çözüldü. Canlı yayında detayları açıkladı değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Birleşik, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonyo Guterres'in hazır bulunduğu Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla gerçekleştirilen Tarıla Sevkiyat Anlaşması imza töreni Dolmabahçe ofisinde yapıldı. Dünyanın yakından takip ettiği törende Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki gün başlanacak yeni başlanacak gemi trafiği ile Karadeniz'den dünyanın birçok ülkesine yeni bir nefes borusu açmış olacağız dedi. İşte tarihi imzayla ilgili deniyor. Haber. Haber. Güncel. Son dakika dünyanın gözü İstanbul'daydı. Daha krizi dolma bahçede atılan tarihi imzayla çözüldü. Erdoğan detayları açıkladı. Son dakika dünyanın gözü İstanbul'daydı. Tahıl krizi bahçede atılan tarihi imzayla çözüldü, Erdoğan detayları açıkladı. Son dakika haberi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in hazır bulunduğu, Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla gerçekleştirilen Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni, Dolmabahçe ofisinde yapıldı. Dünyanın yakından takip ettiği törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiği ile Karadeniz'den dünyanın birçok ülkesine yeni bir nefes borusu açmış olacağız dedi. İşte tarihi imzayla ilgili detaylar. Son dakika, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı işgal girişiminin ardından dünyanın önemli tahıl merkezlerinden Ukrayna'da sevkiyat krizi yaşandı. Türkiye'nin arabuluculuk buluculuk yaptığı tahıl sevkiyatı krizinde dünyanın beklediği haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler, arasında tahıl ve yiyecek maddelerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki girişimi belgesi imzalandı. Herkese çok teşekkür ederim. Anlaşma töreninde açıklamalarda bulunan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, bugün Karadeniz'de bir umut ışığı var, bir olasılık ışığı var, bir çare ışığı var. Dünyanın buna her zamandan çok ihtiyacı var. Bunun gerçekleşmesine vesile olan herkese çok teşekkür ederim. Türkiye Cumhuriyeti'ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu konuda her zaman ısrarlı yaklaşımının çok etkisi oldu. Çok teşekkür ediyorum size. Bu görüşmelerde insanlığın faydası için herkes için önemliydi. Bir tarafın kazanması değil burada bu anlaşma dünya için imzalanıyor. Küresel gıda fiyatları rekor seviyelere vardı. Bu açıdan kalkınma aşamasındaki ülkelere de bir fırsat olacak. Bu anlaşma tahıl ve yiyecek fiyatların düşmesine sağlayacak dedi. Dünyanın buna çok ihtiyacı var. Bu anlaşmaya kolay varılmadığını aktaran Antonio Buterres, savaş başladığından beri küresel gıda krizin çözümünün ancak Ukrayna'nın gıda ürünlerine ve Rusya'nın gıda ve gübre ürünlerine erişim olursa çözülebileceğini söylemişti. Bugün o noktaya ulaşmak üzereyiz. Nisan ayında Sayın Erdoğan'ın Sayın Zelenski ve Putin ile görüşerek çözümler için uğraştık. O zamandan beri uğraşıyoruz. Tüm tarafların bu konuda tahvüdleri oldu. Bu girişim tam olarak uygulanmalı. Dünyanın buna çok ihtiyacı var. Türkiye'nin burada kritik rolü var. İleriye gitmesi konusunda. Birleşmiş Milletler de tahvüdünün arkasındadır. İki tarafın da bu kanlı çatışmaya girdiği noktada artık sona gelinmesi gerektiğini düşünüyorum. Karadeniz'deki bu umut ışığı çok parlak. Bu umut ışığı insanların çektiğini sorunların sonuna gelinmesini sağlasın diye konuştu. Erdoğan'dan açlık tehlikesi vurgusu Küresel gıda krizinin çözümünde büyük rol oynayacak girişime vesile olmaktan dolayı büyük bir gurur duyduklarını belirten Erdoğan, bugün mutabakata varılan metinle Afrika'dan Orta Doğu'ya, Amerika'dan Asya'ya tüm dünyada milyarlarca insanı bekleyen açlık tehlikesinin önünün alınmasına birlikte katıp sağlayacağız. Tarım ve gıda ürünlerinde dünya arz güvenliği temini pek çok bakımdan önemli. Bu adımla yaşanan sıcak hava dalgası ve kuraklığı sebep olacağı verim kaybının yol açacağı muhtemel ilave fiyat artışlarının önüne geçilecektir. Küresel sorun haline gelen gıda enflasyonunun kontrolüne yardımcı olacaktır. Ukrayna depolarında bekleyen tahılın Karadeniz üzerinden ihracı için Ukrayna ve Rusya makamları ile ve Birleşmiş Milletler yetkilileriyle yoğun bir süreç yürüttü. Rus ve Ukrayna mevkidaşlarımızla temas halinde olduk. Her iki ülkenin bu hassas süreçle ilgili beklenti ve endişelerinin giderilmesi için kapsamlı müzakereler gerçekleştirdik. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres ve ekibinin ilk taslağını hazırladıkları plana verdikleri katkılar şayan. Sayın Putin ve Sayın Zelenski'ye sergiledikleri liderlikten dolayı teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Birçok ülkeye nefes borusu açmış olacağız. Karadeniz'de gemi trafiğinin önümüzdeki günlerde başlayacağını vurgulayan Erdoğan, "Gemi trafiğiyle Karadeniz'den dünyanın birçok ülkesine yeni bir nefes borusu açmış olacağız. Gemilerin çıkışından intikaline kadar tüm süreçler üzerinde mutabakat tesis edildi. Bu planın icrası ve denetimi İstanbul'da kurulacak müşterek koordinasyon merkezi tarafından gerçekleştirilecek. Planın başarıyla uygulanmasında uluslararası toplumun desteği büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı. Rusya ve Ukrayna arasında dört ay önce İstanbul'da gerçekleştirilen müzakereleri hatırlatan Erdoğan, ev sahipliğimizde yapılan müzakerelerde mesafe kat etmiş, savaşın sona ereceğine dair ümitler yeşermişti. Maalesef o toplantı sonrası meydana gelen gelişmeler çatışmaları körükledi. Başından beri bu savaşın kazananı olmayacağını, sadece tarafların değil tüm dünyanın kayba uğrayacağını ifade ediyoruz. Yaklaşık 5 aydır aralıksız devam eden çatışmalar ve bunun küresel etkilerine yazık ki bu öngörümüzü doğruluyor. Silahların suçması uzadıkça ekonomik maliyetlerin yanı sıra insani kayıplarda artıyor. Savaş sadece tarafları sadece bölge ülkelerini değil dünyanın en ücra köşesindekiler dahil tüm insanları olumsuz etkiliyor. Bu gidişatın mukadder olmadığına da inanıyoruz. Masumların hayatına mar olan bu çatışmaların bir an önce sona ermesini arzu ediyoruz. Adil bir barışın kaybedeninin olmayacağı hepimizin malıydı. Bugün Rusya ve Ukrayna tarafı ile İstanbul'da atmakta olduğunuz bu müşterek adımın barışa yönelik umutları canlandıracak yeni bir dönüm noktası olmasını canı gönülden diliyorum. Arazideki gelişmeler ne yönde seyrederse seyretsin savaş nihayetinde müzakere masasında sonlanacaktır. Tesis ettiğimiz bu dostane ve barışçılık atmosferin savaşın sonlandırılmasına yönelik adımlara tahvil edilmesi tüm insanlığın yararınadır. Medeniyet anlayışımızın bize yüklediği sorumluluğun bilinciyle hareket etmeyi sürdüreceğiz. Bölgemizde sunu hakim olana kadar komşuluk hukumuzun gereğini yerine getirmeye devam edeceğiz şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin taraflar arasında imzalar atıldı. Bakan Akar imzayı attı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen törende Türkiye adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya adına savunma bakanı Sergey Shoigu, Ukrayna adına altyapı bakanı Aleksandr Kubrakov ve imza törenine tanıklık eden Birleşmiş Milletler adına Genel Sekreter Antonio Guterres, savun ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin belgeyi imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in konuşma yaptığı töreni Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NATO Parlamenter Asamlidesi Türk Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak ve ilgili ülkelerin temsilcileri katıldı. Ana sayfaya dönmek için tutturuyoruz. Haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık 20.40'a kadar bu ekran var. haberimize geçiyoruz. Milliyet Savunma Bakanlığı'ndan geldiği geldi. Herkes o sorunun yanıtını merak ediyor. gıda fiyatlar fiyatları düşüyor. Tüm dünyanın takip ettiği Tarlı Anlaşması sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlılık'tan yapılan açıklamada Tarlı'nın Ukrayna'daki 3 limandan nakli edeceği ve Türkiye'nin boğazlara giriş çıkışta gemileri kontrol edeceği duyuruldu. Tüm bu gelişme yaşanırken vatandaşlar yapılan anlaşma sonrası gıda fiyatlarının düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. İşte son dakika haberinin detayını. Son dakika, tahıl sevkiyatı nasıl yapılacak? İsteyen açıklama geldi. Son dakika haberine göre, tüm dünyanın merakla takip ettiği tahıl anlaşması sonrası Milli Savunma Bakanlığından, MSB, açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada tahılın Ukrayna'daki 3 limandan nakliye edileceği ve Türkiye'nin boğazlara giriş çıkışta gemileri kontrol edeceği duyuruldu. Tüm bu gelişmeler yaşanırken vatandaşlar yapılan anlaşma sonrası gıda fiyatlarının düşük düşmeyeceğini merak ediyor. İşte son dakika haberinin detayları. Milli Savunma Bakanlığından, MSB, bugün imzalanan Tahıl Anlaşması sonrası yapılan açıklamada, çalışmaların İstanbul Koordinasyon Merkezi'nde yapılacağı, Tahıl'ın Ukrayna'daki 3 limandan nakliye edileceği ve Türkiye'nin boğazlara giriş çıkışta gemileri kontrol edeceği bildirildi. Son dakika dünyanın gözü İstanbul'daydı. Tahır krizi dolma bahçede atılan tarihi imzayla çözüldü, Erdoğan detayları açıkladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tarihi tahır koridoru anlaşması sonrası CNN Türk'te önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde. 25 milyon ton tahırdan bahsediyoruz. Deniz yoluyla emniyetli şekilde nakli koridor ihtiyacı söz konusu. Ateşkesin sağlanmasını istememize rağmen kısa sürede sağlanmayacağı açık gerçek. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Zelenskiy ve Putin ile görüşmesi inisiyatif alması söz konusu oldu. Bu çalışmayla ilgili arkadaşlarımız fedakarca çalıştılar. Dışişleri, Tarım ve Ticaret Bakanlığımızla çalışmalarımızı sürdürdük. İlk olarak bir kırmızı hat tesisine ihtiyaç olduğunu ortaya koydu. Görüşmeler sırasında dile getirdik ve mutabık kaldık. Görüş alışverişini sürdürdüler. Gündem bir temsilcinin katılmasıyla sağlıklı bir şekilde olması sağlandı. Biz 1 Haziran'da başladık çalışmalara. 7 Haziran'la birlikte Ukrayna Savunma Bakanı ve Altyapı Bakanı ile konuşmaları tamamladık. Heyetler arası toplantı yapıldı Moskova'da. Bir geminin serbest bırakıldığını Rus muhataplarımız iletti. 13 Temmuz'da burada Rus Ukrayna Türk askeri heyetleri BM'nin katılımıyla toplantı gerçekleşti. Bugün, hem Rus muhatabımız hem Ukrayna muhatabımızla imzalama imkanı buldu. Diğer muhataplarımızın da olumlu katkıları oldu. Onlara da teşekkür ediyorum. Bizim Ukrayna limanlarında 3 limanımız var. Odessa, Çernonosuz ve Yazni var. 3 gemimiz var. Biri Vinç gemisi. Koordinasyon merkezine ihtiyaç olduğuna karar verilmişti. Bugün ön toplantıda söyleyeceğiz ve süratle seçtikleri personeli merkeze göndermelerini bekliyoruz. Ukrayna limanlarından emniyetli şekilde giriş çıkışlarını takip edeceğiz. Müşterek bir koordinasyon merkezi olacağı için rota belirleyeceğiz. İntikali mümkün olacak. İnsani maksatlı bir faaliyet. İhtiyaç sahipleri ihtiyaçlarının son haddinde olduğunu belirtiyor. Bizimle alakalı konu Türkiye olarak Boğazların giriş çıkışları ilgili arkadaşlarla birlikte kontrol sağlanacak. Egemenlik haklarımızı erozyona uğratmamakta hastasız. Bu çalışmalar güncellenerek devam edecek. Ana sayfaya dönmek için tık. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 20-40'a kadar bu ekranlardayız değerli dostlar. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Bir el bunu konuşuyor. Kadınları kullanarak video ve fotoğraflar bakın ne yaptılar değerli izleyenler. Galca polis ekiplerinin bir suç örgütüne yaptığı operasyon birçok gerçeği ortaya çıkardı. Örgüt hedef olarak be belirlediği kişileri kadınlar kullanarak tuzağa düşürdü. Video ve fotoğraf çekerek şantaj yapan örgüt üyelerinin hesaplarına efeti yoluyla yüklü miktarda para gönderildiği tespit edildi. operasyon sonucunda ikisi kadın alt kişiden dördü tutuklandı. haber Ader haber yaşam bilgi bu suç örgütünü konuşuyor kadınları kullanarak insanları tuzaklarına düşürdüler video çekip şantaj yaptılar bir bu suç örgütünü konuşuyor kadınları kullanarak insanları tuzaklarına düşürdüler video çekip şantaj yaptılar Gaziantep'te polis ekiplerinin bir suç örgütüne yaptığı operasyon birçok gerçeği ortaya çıkardı örgüt hedef olarak belirlediği kişileri kadınları kullanarak tuzağına düşürdü Video ve fotoğraf çekerek şantaj yapan örgüt üyelerinin hesaplarına EFT yoluyla yüklü miktarda para gönderildiği tespit edildi. Operasyon sonucunda iki si kadın altı kişiden dörtü tutuklandı. Gaziantep'te, hedef olarak belirledikleri şahısları kadınları kullanarak tuzağa düşüren, şiddet uygulayan, video fotoğraf çekerek şantaj yapan ve paralarını gasp eden suç örgütüne operasyon yapıldı. Operasyon sonucu gözaltına alınan si kadın altı şüpheliden dörtü tutuklandı. Videolu şantaj Gaziantep'li jandarma komutanlığı ekipleri, kendilerini hedef olarak belirledikleri şahısları kadınları kullanarak tuzağa düşüren suç örgütüne yönelik operasyon yaptı. Hedef olarak belirledikleri şahısları kadınları kullanarak tuzağa düşüren, şiddet uygulayan, video fotoğraf çekerek şantaj yapan ve paralarını gasp eden suç örgütüne adli makamların koordinesinde yapılan operasyonda si kadın altı şükleri şahıs gözaltına alındı. Banka hesaplarında yüklü miktarda para Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda ise 6 adet cep telefonu, 6 adet SIM kart, 6 adet banka dekontu ve 1250 Türk Lirası para ele geçirilirken, şüpheli şahısların mağdurlardan EFT yoluyla yüklü miktarda para da azı belirlendi. 4 şüpheli tutuklandı. Jandarmada işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü öğrenildi. İndiya. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber devam ediyor. Yaklaşık 20-40 akılar ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Yönetim 48 saat verdi. Transferde mutlu sona yaklaşılıyor. Jorge Jesus istediği areo bitirdi. Son bakka abone göre Portekiz'e çalıştırıcı Jorge Gerson takımın başına geldiği günden bu yana gerçekleştiren hazırlık mücadelesinin yanı sıra şampiyonlar ligi ikinci ön ödeme turu ilk mücadelesinde de yenilgi yüzü görmeye görmeye Fenerbahçe şampiyonluk hasiletini dinlemek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Sağ içi yanı sıra. Daha sağ dışında da transfer temaslarını süren Sallarcaretler de istediği bir isim için Viliyan Ario aracı oldu için detaylıdır.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 Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus takımın başına geldiği günden bu yana gerçekleştirilen hazırlık mücadelelerinin yanı sıra şampiyonlar ligi ikinci ön eleme turu ilk mücadelesinde de yenilgi yüzü görmeye Fenerbahçe, şampiyonluk hasretini dindirmek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Saha içi çalışmaların yanı sıra saha dışında da transfer temaslarını sürdüren sarılıcı lacivertlilerde Jesu'sun istediği bir isim için İlyan Arao aracı oldu. İşte detaylar. İlyan Arao. Yeni sezona Jorge Jesus yönetiminde hazırlanan Fenerbahçe çıktığı ilk resmi mücadelede Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu mücadelesinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kalırken, İstanbul'da oynanacak revanç mücadelesi öncesi tur şansını arttırmıştı. Sarılı Civert ekip hız kesmeden çalışmalarına devam ederken, Güney Koreli oyuncu Kim Minjai'nin geçtiğimiz sezon gösterdiği etkili performans sonrası birçok kulübü peşine takmasının ardından takından ayrılmasına kesin gözüyle bakılan oyuncunun yerini doldurmak için çalışmalara başlamış. İlk olarak Fluminense'de forma giyen Nino'yu gündemine almıştı ancak Brezilyalı savunmacı ile maddi konularda mutabakat sağlanamaması üzerine bu transfer rafa kalkmıştı. Arao'nun kankası Feneri. Yaşanan bu gelişmenin ardından Brezilya'da temaslarını sürdüren sarılıcı verti kurmaylar İlyan Arao'yu kadrosuna kattığı Flamengo'dan savunma oyuncusu Gustavo Mendüo'yu için harekete geçmiş ve oyuncu için ilk hamlelerini de yapmıştı. Brezilyalı gazeteci duyurdu. Brezilya'nın önde gelen gazetelerinden Odia'nın muhabirlerinden Necasagrande bu transfere dair paylaşımda bulunurken dikkat çeken ifadeler kullandı. Brezilyalı gazeteci paylaşımında Fenerbahçe'nin oyuncunun menajeriyle video konferans yönetiminde görüştüğünü belirtirken sarılıcı vertli kurmayların oyuncunun menajeriyle her konuda anlaştığı ve en sıkıştığını belirtti. Transfer için 48 saat. Fenerbahçe'nin Brezilya ekibi Flamengo'ya Gustavo için 2.5 milyon euro'luk bir teklifte bulunduğunu belirten gazeteci, Flamengo'ya da bu transfer için 48 saat süre tanıyacağını belirtti. ARAO etkisi. Fenerbahçe'nin Gustavo Henry'e transferinde mutlu sona ulaşması beklenirken, Sarılacı Vertlilerin aynı takımdan kadrosuna kattığı İlyan Araun'un bu transferde etkisinin olması, 30 yaşındaki Sambacı ile görüşen Gustavo'nun teklifi kabul etmesinde Vatadaşı'nın da etkisi olduğu öğrenildi. Bu transfer gerçekleşirse Fenerbahçe bir transfer döneminde aynı takımdan, ikinci futbolcuyu kadrosuna katmış olacak. Jesus döneminde alınmıştı. Gustavo Henry'e, Ocak 2020'de Jorge Jesus döneminde Flamengo'ya Santos'tan bedelsiz olarak transfer olurken, Portekizli çalıştırıcının da eski oyuncusunu kadroda görmek istediği gelen bilgiler arasında. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen 29 yaşındaki oyuncu, 2,5 yıllık dönemde Flamengo formasıyla 88 maçta sahaya çıktı ve takımına 8 gollük skor katkısı verdi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. P Bahçe durdurulamıyor. Ola devam ediyor. Yaklaşık 20-40'a kadar bu ekranlarda izler dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. şey ortaya çıktık ikinci Sergen Yalçın vakası yaşandı. Ne yaptın ki? Galatasaray'daki geleceği henüz belli olmayan Kerem Aktırkoğlu hakkında flaş bir iddia ortaya hazırdı. Geçmiş bir sezon kendisine saldırması ile sezona bu sezonun başında da aynı tarz bir olay yaşadı. Van-Anthor'da kavgası meydana düşen genç oyuncu hakkında Avrupa'nın devleri olumsuz rapor verdi. Transferler bu yüzden artık yalanıdı. İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika haberi. İkinci Sergen Yalçın vakası. Ne yaptın Kerem Aktürkoğlu? Her şey ortaya çıktı. Son dakika Galatasaray haberleri. Galatasaray'daki geleceği henüz belli olmayan Kerem Aktürkoğlu hakkında flash bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz sezon Marcao'nun kendisine saldırmasıyla sezona başlayan Kerem, bu sezonun başında da aynı tarz bir olay yaşadı. Van Angolk'la kavgası medyaya düşen genç oyuncu hakkında Avrupa'nın devleri olumsuz rapor verdi. Transferler bu yüzden askıya alındı. İşte son dakika haberinin detayları. Kerem Aktürkoğlu. Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sezon başında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kerem Aktürkoğlu'nu Okan Buruk ikna edip takımda kalmasını sağlamıştı. Sezon başı kampında Van Aanbot ile yaşadığı kavga ile gündeme gelen Kerem Aktürkoğlu taliplerini korkuttu. Avrupa devlerinden ret yedi. Kerem Aktürkoğlu'nun saha içinde agresif bir tutum sergilemesinin yanı sıra saha dışında da kavga olaylarına karışmasından dolayı Avrupa devleri Kerem için olumsuz rapor verdi. Okan Grup'un da diktatini çeken bu olay karşısında bir hayli şaşırdı ve Kerem ile özel bir toplantı yapacağı öğrenildi. Sergen Yalçın örneği akıllara geldi. Beşiktaş'ta oynadığı yıllarda Avrupa'nın en büyük kulüpleri tarafından izlendiği bilinen Sergen Yalçın'ın transferi de saha dışındaki etkenlerden dolayı iptal olmuş ve kariyerine Türkiye'de devam etmek zorunda kalmıştı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Taraftar dört gözle bekliyordu. Ana haber bir yayını devam ediyor yaklaşık 20.40'a kadar bu ekranlarda izler dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Dünyanın takip ettiği trende sürpriz isim yaşandı. Yine orada değerli izleyenler. Bu katılımıyla gerçekleştirildi. Tüm başka yerde olan katılımıyla gerçekleştiren tören de takipçilerin arasında ünlü Rus milyarder Roman Abramovich de vardı. Abramovic geçtiğimiz aylara gerçekleşen tarih Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine de katılmıştı. Tahır sevkiyatı anlaşması imza töreninde sürprizgisi. Roman Abramovich de oradaydı. Dünyanın merakla beklediği tahır sevkiyatı anlaşması imza töreni Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Töreni takip edenler arasında ünlü Rus milyarder Roman Abramovich de vardı. Abramovich, geçtiğimiz aylarda gerçekleşen tarihi Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine de katılmıştı. Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna'ya işgal girişiminin ardından dünyanın önemli tahıl merkezlerinden Ukrayna'da sevkiyat krizi yaşandı. Türkiye'nin ara buluculuk yaptığı tahıl sevkiyatı krizinde dünyanın beklediği müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in hazır bulunduğu tahıl sevkiyatı anlaşması imza törenine katıldı. Törende sürpriz isim. Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen imza törenine Rus milyarder Roman Abramovich de geldi. Rus ile birlikte törenin düzenleneceği solana gelen Abramovich töreni takip etti. Türkiye'deki Rusya-Ukrayna barış görüşmesinde de vardı. Rus milyarder Roman Abramovich, geçtiğimiz aylarda Dolmabahçe'de gerçekleşen tarihi Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine de katılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sırasında kameralara takılan Abramovic'in Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın hemen yanında oturduğu görülmüştü. Bu haber mürtelimiz devam ediyor. Değerli dostlar yaklaşık 20-40'a kadar bu ekranlardayız. ve diğer haberimize geçiyoruz. <gülüyor> o, il, o, il, o il diken üstünde değerli izleyenler. Korkutan deprem meydana geldi. Yine aynı yer sallandı değerli izleyenler. Son dakika habere göre merkez üstü Balkez'e gören olan 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem derinliği. 10.5 kilometre olarak açıklandı. Balıkesir gören dün de 4.8 büyüklüğüne bir depremle sarsılmıştı. Dünkü deprem İstanbul ve Çevre de hissedilmişti. Son dakika Balıkesir Günen'de korkutan deprem. Çevre İlerden de hissedildi. Son dakika haberine göre merkez üstü Balıkesir Günen olan 3-4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11 kilometre olarak açıklandı. Balıkesir Gönen, dün de 4 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Dünkü deprem İstanbul ve çevre ilerden de hissedilmişti. Son dakika, Balıkesir Gönen 3.4 3-4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre ilerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre depremin derinliği 11 kilometre olarak belirtildi. Dün de aynı yerde deprem olmuştu. Dün yine Balıkesir'in Gönel ilçesinde saat 18.44'te 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Deprem, Bursa, İstanbul, Çanakkale, Yalova, Kocaeli, Manisa ve İzmir gibi illerden de hissedilmişti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Tahıl Sevgi... Ana haber bürtelimiz devam ediyor yaklaşık 20. Kırka kadar bu ikramlar değiliz değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Fenerbahçe durdurulamıyor, bir transfer daha yapıyor değerli izleyenler. Son dakika abone göre yeni önce öncesi hazırlıklarına sürdüren Fenerbahçe çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, Jorga Jesus ile henüz mağlubiyet yüzü görmüyoruz. Sarılar Cöğet'teki birçok yeni ismi kadrosuna katarken, flash bir transfer hamlesi daha geldi, işte detaylar. Spor. Spor. Fenerbahçe. Son dakika transfer haberi, Fenerbahçe'den bir transfer hamlesi daha. Sarı-civertliler Lamine Diyak'ın lisansını çıkardı. Son dakika transfer haberi, Fenerbahçe'den bir transfer hamlesi daha. Sarı-civertliler Lamine Diyak'ın lisansını çıkardı. Son dakika Fenerbahçe haberleri. Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, Jorge Jesus'u henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Sarılı Civertli ekip birçok yeni ismi kadrosuna katarken, flash bir transfer hamlesi daha geldi. İşte detaylar. Yeni sezonda şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Sarılı Civertliler, Portekizli tecrübeli hoca Jorge Jesus önderliğinde çalışmalarını sürdürürken şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor. Yeni sezona bambaşka bir yapılanma ile merhaba demeye hazırlanan Sarılı Civertliler şu an Adepto Pedro, Lincoln, İlyan Arao'yu Emre Mor, Joshua Pink, Roma ve Thiago, Çukur ile kadrosunu güçlendirirken flash bir hamle daha geldi. Laminade Açkın lisansı çıkarıldı. Sarılı Civertliler ekip, geçtiğimiz sezon Tuzlaspor'da forma giyen Senegalli oyuncu Laminade Açkın lisansını çıkarttı. 21 yaşındaki orta sahanın lisansının çıkmasının ardından MKE Ankara gücüne kiralandı ve başkent ekibinin kampında olduğu öğrenildi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız transfer 20-40'a kadar bu ekranlardayız ve diğer dost diğer olay sözler geldi. ilgi ala, ala, alanımız benim iç çamaşırımdır dedi. instagramdan hesabından payla, paylaştığı cesur pozlarıyla son dönemde gündeme gelen popçu Alina Tilki, geçtiğimiz gün iç çamaşırıyla yatakta poz verdi Takipcenin bir kısmında tepki gören tilki son fotomu muha muhafazakarlık adı altında eleştirenler Hiçbiriniz muhafazakarlık falan değilsiniz diyerek açıklamayı yapmış Magazin Magazin Güncel Aleyna Tilki iç çamaşırlı poz paylaşmıştı Son fotomu muhafazakarlık adı altında eleştirenler Aleyna Tilki iç çamaşırlı poz paylaşmıştı Son fotomu muhafazakarlık adı altında eleştirenler. Instagram'dan hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla son dönemde gündeme gelen popçu Aleyna Tilki geçtiğimiz gün iç çamaşırıyla yatakta poz verdi. Takipçilerinin bir kısmında tepki gören Tilki son fotomu muhafazakarlık adı altında eleştirenler. Hiçbiriniz muhafazakar falan değilsiniz diyerek açıklama yaptı. Son dönemde o sen olsan bari ve cevapsız çınlama şarkılarıyla gündemde olan ve dikkat çeken genç popçu Aleyna Tilki sosyal medyada iç çamaşırlı poz paylaştı. 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram'dan iç çamaşırlı yatak pozunu paylaşınca tepki gören Tilki tepkiler sonrası Twitter'da bir paylaşım daha yaptı. Tilki bu pozuyla ilgili gelen yorumlardan sonra şunları yazdı. İç Çamaşırı Partisi Son foto muhafazakarlık adı altında eleştirenler, Hiçbiriniz muhafazakar falan değilsiniz. Eğer aldığınız bir önceki gün bir Türk kadını olarak bir bu arada verdiğim röportajı değil, son fotoğrafıma reaksiyon veriyorsa sizin ilgi alanınız başarı değil, benim iç çamaşırımdır dedi. Çünkü bir sonraki paylaşımında ise benim gerçekten temiz bir yerden muhafazakar olanlara saygım derin ve sonsuzdur. Dedelerimiz anne anne babamnelerimiz bize kıymetli şeyler öğretti. Onların ortamında inanın iç çamaşırıyla gezmiyorum. Ama sahte muhafazakarlarla bir çamaşır partisi yapmak isterim yorumunda bulundum. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. 20.40'a kadar bu ekranlardayız. Temeli yarın atılıyor. 7 saatlik yol 2 saate düşecek değerli izleyenler. Ankara-Yerköy-Kayseri hızlı tren hattının temeli yarın atılıyor. Böylelikle saat olan Ankara-Kayseri ulaşım süresi Hattın devreye girmesiyle 2 saate inecek. Temeli yarın atılıyor. Ankara Kayseri ulaşım süresi 7 saatten 2 saate düşecek. Ankara Yerköy Kayseri hızlı tren hattının temeli yarın atılıyor. Böylelikle 7 saat olan Ankara Kayseri ulaşım süresi hattın devreye girmesiyle 1 saate inecek. Ankara Yerköy Kayseri hızlı tren hattının temeli yarın atılıyor. Böylelikle 7 saat olan Ankara-Kayseri ulaşım süresi, hattın devreye girmesiyle 2 saate inecek. Ankara-Yerköy-Kayseri hızlı tren hattının temeli yarın atılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından aldığı bilgiye, 142 kilometre uzunluğundaki hattın temel atma törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil İsmailoğlu'nun katılması bekleniyor. Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki Yerköy YLT Garı ile Kayseri arasında yapılacak Yerköy-Kayseri Yüksek Standartlı Demiryolu, tamamlandığında Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu ile entegre olacak. Çift haklı, elektrikli ve sinyalli olacak hattın devreye girmesiyle mevcut konvansiyonel demiryoluyla 7 saat olan Ankara-Kayseri ulaşım süresi 2 saate inecek. 2003-2020 döneminde yılda ortalama 134 km olmak üzere toplam 2149 km demiryolu yapıldı. Bakanlık tarafından başlatılan demiryolu seferberliğiyle 91194 km konvansiyonel ana hat, 1213 km hızlı tren hattı olmak üzere toplam 12803 km olan mevcut demiryolu ana ek olarak 357 km konvansiyonel ana hat, 3.515 km hızlı tren hattı çalışmaları devam ediyor. 6.682 km hatta ise etüt proje çalışmaları yapılıyor. Aa, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber devam ediyor. O anlar kameralar bakın nasıl yansıdı. Çin'in İnhai In Eyaletinde Kum Fırtınası Çin'in kuzeybatı kesimindeki İnhai Eyaletinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Çin'in kuzeybatısındaki İnhai Eyaletinde etkili olan şiddetli rüzgar, kum fırtınasına yol açtı. Fırtına nedeniyle hayal, Tibet ve Vrol kentlerinde her yer toz bulutuyla kaplanırken, ulaşımda aksamalar meydana geldi. Yetkililer, rüzgarın hızının saatte 53 kilometreye ulaştığını bildirirken, Görüş mesafesinin 181 metreye kadar düştüğünü ve bazı bölgelerin karanlığa gömüldüğünü belirtti. Bildi Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber temiz devam ediyor. Yaklaşık 20-40'a kadar bu ekranlar duys ve diğer haberimize geçiyor. Kattyam gibi kazan meydana geldi. Acı olayı sonrası polis de arbede yaşandı. Korkunç Kazan Mersin Adana D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki tır çarpan otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan otomobilin kiralık olduğu ve olay yerine giden kiralama şirketleri yetkileriyle polis arasında arbede çıktığı öğrenildi. Mersin'de feci kazı. Sehir halindeki tıra arkadan çarpan araçta dört kişi hayatını kaybetti. Korkunç kaza Mersin-Adana D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Sehir halindeki tıra çarpan otomobilde bulunan dört kişi hayatını kaybetti. Öte yandan otomobilin kiralık olduğu ve olay yerine giden kiralama şirketi yetkilileriyle polis arasında arbede çıktığı öğrenildi. Akdeniz ilçesi Mersin-Adana karayolu Huzurkent mevkisinde, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, Serdar Gül idaresindeki tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve can kur ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobildeki Ahmet ve diğer Özmen ile Deniz Akkudak'ın yaşamını yitirdiğini, bir kişinin yaralandığını belirledi. Yaralı da hayatını kaybetti. Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri de morbe götürüldü. Öte yandan, otomobilin kiralık olduğu, Olay yerine giden kiralama şirketi yetkilileriyle polis arasında arbede çıktığı öğrenildi. Polis, arbede çıkaranlara biber gazı ile müdahale etti. IHA. Ana sayfaya dönmek için tıkla. Devam ediyor. Yaklaşık 20 kadar bu ikramları isteyenler. Diğer haberimizde geçiyoruz. 8 Eylül 1990, 1999 tarihi kritik değerli izleyenler, 6 milyon kişiyi ilgilendiren haber geldi. Emeklikte yaşa için hükümetin çalışmaları devam ediyor. Milyonlarca yeteri vatandaşlar yeteri ne zaman çıkacak? Eğitide masadaki formüller neler? Nasıl video haritası izlenecek sorularına yanık bir, ar arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından Eğiteli için komisyon kuruldu. Birçok formül üzerinde çalışmalar sürüyor. İşte son dakika EYT detayları. Son dakika EYT bekleyenler dikkat. EYT sorunu nasıl çözülecek? İşte masadaki formüller. Emeklilikte yaşa takılanlar EYT için hükümetin çalışmaları devam ediyor. Milyonlarca ehli vatandaşlar EYT ne zaman çıkacak? EYT masadaki formüller neler? Nasıl bir yol haritası izlenecek? sorularına yanıt arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından EYT için komisyon kuruldu. Birçok formül üzerinde çalışmalar sürüyor. İşte son dakika EYT haberinin detayları. EYT süreciyle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 3600 ek gösterge meselesi, asgari ücret, memur ve emekli zanlı konuları tek tek çözüme kavuşurken gözler EYT sorunun çözülmesine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den milyonlarca kişiyi heyecanlandıran yeni bir açıklama gelmişti. Bakan Bilgin EYT için tarih vererek sene sonunu işaret etti. Peki EYT sorunu nasıl ve ne zaman başladı? Eğitliler kaç kişi ve ne istiyor? İşte son dakika haberinin detayları. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 8 Eylül 1999'den önce sigortalı olanların emekliliği hak etme koşullarının değiştirilmesiyle ortaya çıkan emeklilikte yaşa takılanlar, EYT, konusunu gündemine aldı. Sorunun çözümü için farklı formülleri masaya yatıran bakanlığın, yıl sonuna doğru çalışmasını tamamlaması bekleniyor. Bir devlete sorunu nasıl ortaya çıktı ve daha önce emeklilik şartları nasıldı? 1999 yılında yürürlükte olan 506 sayılı sosyal sigortalar kanununa 4447 sayılı kanunla eklenen geçici 81. maddenin ve ben 8 Eylül 1999'den önce sigortalı olanların emekliliği hak etme koşulları değiştirildi. Bu tarihten sonra emekliliğe hak kazanmak için sigortalılık süresi ve prim gün sayısının yanında yaş koşulu da aranmaya başlandı. Değişiklikten önce Emekliliğe hak kazanabilmek için sigortalılık süresi ve prim gün sayısındaki koşulların karşılanması yetiyordu. Değişiklik öncesinde kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün koşulunu yerine getirenler emekli olabiliyordu. 2.999'daki değişiklik emeklilik koşullarını nasıl etkiledi? 1 Temmuz 1994'te ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlayan 1 Ocak 1972 doğumlu erkek işçi, Çalışmaya başladığı dönemde yürürlükteki 506 sayılı sosyal sigortalar kanununa göre 25 yıl sigortalılık süresini ve 5000 prim gününü tamamladığında emekli olabiliyordu. Yani bu işçi 25 yıllık sigortalılık süresini tamamladığı bir Temmuz 2019'da 5000 prim günü varsa yaş koşulu aranmadığı için 47 yaşında emekli olabilecekti. 1999'daki değişikliğin ardından aynı işçi, Çalışmaya ilk defa 1 Temmuz 1994'te başladığı için 25 yıl sigortalılık süresi, 55 yaş ve 5750 gün prim ödeme koşulunu yerine getirdiğinde emekli olabilme hakkı kazanabilir duruma geldi. Yani kanun değişikliğiyle bu işçinin emekliliği 8 yıl ötelendiği gibi 750 günde fazladan prim ödemesi istendi. 3. Mevcut koşullarda nasıl emekli olunuyor? 1 Ekim 2008'de yürürlüğe giren 5510 sayılı sosyal sigortaları ve genel sağlık sigortası kanunu ile emeklilik yaşı kademeli olarak yükseltilirken, prim ödeme gün sayısı işçilerde, Sosyal Sigortalar Kurumu, 7200 esnaf ve çiftçilerde, bakuf ise 9000'e çıkartıldı. Kanun yürürlüğe girdiğinde kadınlarda 58, Erkeklerde 60 olan emeklilik yaşı kademeli olarak yükselmekte ve 2048 yılında kadın ve erkek sigortalı ayrımı yapılmadan 65 yaşa yükselecek. Örneğin ilk defa çalışmaya Ağustos 2022'de başlayacak bir kişi, hiç ara vermeden 7200 gün çalışması halinde prim koşunun Ağustos 2042'de yerine getirecek. Ağustos 2042'de prim koşunun yerine getiren erkek sigortalı 64 yaşında, Kadın sigortalı ise 62 yaşında emekli olacak. 4 Eğitliler ne istiyor? Sorun yaşayan kaç kişi? Emeklilikte yaşa takılanlar, emeklilik koşullarında 1999'da yapılan değişikliğin geçmişe dönük uygulanmasına son verilmesini, yaş şartı aranmadan, sigortalılık süresi ve prim günü koşullarını sağlayıp emekli olmayı talep ediyor. Nisan 2022 itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurulu'na, S.D.K. Kayıtlı 4A, Sosyal Sigortalar Kurumu, kapsamında 16 milyon 406 bin 4 kapsamında 3 milyon 32 bin sigortalı bulunuyor. Tahminlere göre, 4A ve 4B olmak üzere toplam 19 milyon 726 bin sigortalıdan yaklaşık 5-6 milyon EYT sorunu yaşıyor. 5 EYT konusunda hükümetin tavrı ne? Olası çözüm önerileri neler? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Eğitlilerin durumuyla ilgili ilk olarak 4 Temmuz'da Türkiye'nin her sorunu çözülmesi gereken dosya olarak önümüzde duruyor. Bu, önümüzdeki dosyalardan, çözülecek şeylerden biri açıklamasını yapmıştı. Bakan bilginin bu ifadeleri eğitlileri unutlandırırken, kamuoyu eviyete sorunuyla ilgili somut adımlar beklemeye başladı. Sonraki süreçte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde, eğitlilerin durumuyla ilgili çalışma grubu oluşturuldu. Kamuoyunda, 8 Eylül 1999'den önce sigortalı olanlarda istenen yaş koşulunun kademeli olarak düşürülmesi, aylıklarda belirli oranda kesinti yapılarak emeklilik tarihinin öne çekilmesi, erkeklerde 9000, kadınlarda 7200 prim gün sayısını yerine getirenlerde yaş koşulunun aranmaması gibi senaryolar konuşuluyor. Bu konudaki düzenlemenin yıl sonunda netleşmesi, 2023 yılının ilk ayları itibarıyla yasalaşması bekleniyor. A Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Dem 24 saatte damga vuran gelişmeler yaşandı. İstanbul'da tarihi anlaşma imzalatıldı. YT'deki e formüller İzmir'de korkulan yangın çıktı. 2. Sergen Yalçın vakası da yaşandı değerli izleyenler. Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en çok çıkan haberlerini sizler için derledik. İstanbul'da imzalanan tarihli koridoru anlaşması YT e için vasadaki formüller formüller Seferi iki ayrı orman yangını, Kerem kol hakkında ortaya çıkan iddia, İzzet Antepi ve Çağlaşkeri'nin ortaya çıkan mesajı. Eğitle Masa'daki formüller Seferihisar'da Hisar'da orman yangını, Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı, Rahıl Koridoru Anlaşması. Eviyete masadaki formüller, Seferihisar'da orman yangını. Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. İstanbul'da imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması, Eviyete için masadaki formüller, Seferihisar'daki iki ayrı orman yangını, Kerem Aktülolu hakkında ortaya atılan iddia, İzzet Antebil ve Çağla Şikayin ortaya çıkan mesajları. Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz?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 Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiğiyle Karadeniz'den dünyanın birçok ülkesine yeni bir nefes borusu açacak. Yok anla haber Son dakika dünyanın gözü İstanbul'daydı. Tahıl krizi dolma bahçede atılan tarihi imzayla çözüldü. Erdoğan detayları açıkladı. Emniyete için masadaki formüller. Çalışmak ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı...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 Seferihisar'da iki ayrı orman yangını. İzmir'in Seferihisar ilçesindeki iki ormanlık alanda peş peşe orman yangını çıktı. Beyler Mahallesi ve Doğanbey mevkiinde yükselen dumanları gören ekipleri haber verirken çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Alevler yerleşim yerlerini tehdit ederken Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin yaptığı açıklamada 3 ev, 12 araç ve bir bekçi kulübesinin yandığını duyurdu. İzmir Seferihisar'da orman yangını 3 ev ve 12 araç alevlere teslim oldu. İkinci Sergen Yalçın vakası. Ne yaptın Kerem Aktürkoğlu? Galatasaray'daki geleceği henüz belli olmayan Kerem Aktürkoğlu hakkında flash bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz sezon onun kendisine saldırmasıyla sezona başlayan Kerem, bu sezonun başında da aynı tarz bir olay yaşadı. Van Angol'ta kavgası medyaya düşen genç oyuncu hakkında Avrupa'nın devleri olumsuz rapor verdi. Transferler bu yüzden askıya alındı. İkinci Seren Yalçın vakası. Ne yaptın Kerem Aktürkoğlu? Her şey ortaya çıktı. Didem Sarı, eski kocası İzzet Antebi ve Çağla Şikil'i ifşa etti. İlk açıklama. İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı son paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Didem Sarı şu sıralar tuvana Türkay ile aşk yaşayan eski kocasıyla Çağla Şikil'in Instagram yazışmalarını ifşa etti. Antebi'nin şikeri dünya güzeli dedi, Şikelin ise bütün gece aklın idi mesajı attığı iddia edildi. Konuyla ilgili iş insanı İzzet Antebi'den açıklama geldi. Tuvana Türkayla ile sevgili olmuştu. Didem Sarı eski kocası İzzet Antebi ve Çağla şikeri kiçer şey etti. İlk açıklama. Ana sayfaya dönmek... Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 20-40'a kadar bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Hanım kızımız gerginliği devam ediyor. Dikkat çıkan açıklama. Bunlar milleti dedi ve bakın ne ekledi. CHP'de Kama Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden'a görüşmesinde tercümanlık yapan Fat Fatma Kabakçı yaptı sanat hakkında hanım kızımız ifadesini kullanmış. Ee, daha sonra Kılıçdaroğlu hakkında bu ifadelerin dolayı suç duyusuna bulunulmuştu. Parti sözcüsü Faye Gözler'e ilgili biz bunları milleti unuttular diye boşuna söylemiyoruz. Hanım kızımız ifadesi Anadolu'muzda kullanılan bir ifade. Ama hanım kızımız ifadesine bile bunlar takmışlardır. CHDV lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Cogbilen ile görüşmesinde tercümanlık yapan Fatima Kavakcı Abus Hanav hakkında hanım kızımız ifadesini kullanmış, daha sonra Kılıçdaroğlu hakkında bu ifadeden dolayı suç duyurusunda bulunulmuştu. Parti sözcüsü Faik Öztürk konuyla ilgili, biz bunlar milleti unuttular diye boşuna söylemiyoruz. Hanım kızımız ifadesi Anadolu'muzda kullanılan ifade. Ama hanım kızımız ifadesine bile bunlar takmışlar dedi. CHDP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztürk, biz bunlar milleti unuttular diye boşuna söylemiyoruz. Hanım kızımız ifadesi Anadolu'muzda kullanılan bir ifade. Ama hanım kızımız ifadesine bile bunlar takmışlardı dedi. Cübri genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Öztürk, ekonomi yönünde maddi kayıpların çok yüksek olduğunu belirterek ama kaybedilen kuşakları yerine koymak ne yazık ki mümkün değil. AK Parti 20 yıldır iktidarda. 20 yılda, 8 tane milli eğitim bakanı gördük. Her bakanla eğitim sistemimiz değişti. 20 yılda eğitimde fırsat eşitliği kalmadı. İyi ve markalaşmış devlet okullarımız vasatın altına düşürüldü. Devlet okulları, ideolojik format atmanın aracına dönüştürüldü. Parası olan çocuğunu özel okullara gönderdi. Parası olmayan kaliteli eğitimden mahrum kaldı. Ne yazık ki pek çok kuşak, niteliksiz eğitim sistemiyle yok yere heba edildi. Çocuklarımıza dolaştıklarımızın sayıdaki gencimiz de bu iktidar tarafından küstürülüp, yurt dışına kaçırılıyor. Ama bu arada da akın akın, milyonlarca mülteci ülkemize doluşturuluyor. Kudut namus olmaktan çıktı. Türkiye her geçen gün hem zihinsel hem kültürel olarak çölleşiyor ifadelerini kullandı. Dertler derya olmuş. Öztrak, bugün Türkiye tarımsal girdi fiyatlarındaki artışları açıkladığını belirterek, Mayıs ayında tarımsal girdi fiyatları, geçen seneye göre, %123,7 artmış. Gübredeki zam %236,5. Mazottaki zam %225. hayvan yemindeki zam %135,4. Bunlar da TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla. Fransız tarımına yaptığı katkılar nedeniyle, Fransa'dan Şövalye nişanı alan AK Partili tarım bakanları görmüştük. Ama Venezuelalara kadar gidip de kendi hükümetini şikayet edeni de ilk kez gördük. Ne yazık ki bu kifayetsizlerin yönetiminde ne devlet ciddiyetin ne de devlet aklı kaldı. Onun için de ülkenin dört bir yanından feryatlar yükseliyor. İşte bu hafta CHP ekonomi masası olarak Elazığ'daydık. Dertler derya olmuş, milletimiz de bir sandal. Devrili batmamaya çalışıyor. Biz milletimizi tek başına bırakmayacağız. Sandık gelene kadar genel başkanımız, milletin derdine derman olacak projelerimizi paylaşmaya devam edecek. Zaten artık dert deryasından sıyrılıp kurtulmaya çok az kaldı değerlendirmesinde bulundu. Hanım kızımız Anadolu'da kullanılan bir ifade. Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Bilen ile görüşmesinde tercümanlık yapan Fatima Kavakcı Abus Hanav hakkındaki hanım kızımız ifadesiyle ilgili suç duyurusunda bulunulmasına ilişkin soru üzerine, biz bunlar milleti unuttular diye boşuna söylemiyoruz. Hanım kızımız ifadesi Anadolu'muzda kullanılan bir ifade. Ama hanım kızımız ifadesine bile bunlar takmışlar. Hanım kızımız ifadesine karşı hakaret davası açacaklarmış. Buradan bir kere daha söyleyeyim. Altını çizerek söyleyeyim, Recep Tayyip Erdoğan'ın bilenle yaptığı görüşme bir çay sohbeti değildir, bir aile içi görüşme değildir, kahvede bir buluşma hiç değildir, devletler arası resmi bir görüşmedir. Bu görüşmelerin tutanakları devletin resmi arşivine mutlaka girmelidir. Ne dava açarlarsa açsınlar, biz bunun peşini bırakmayız. İş başına gelmemiz an meselesi. İş başına geliyoruz. Gelir gelmez de bu tutanaklara bakacağız, ne alındı ne verildi görmek istiyoruz dedi. Dede. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Rossard ve Rossard image çıkıyoruz. Eski karısı her şey ifşa etti. Çok sünirlendi. Bakın ne dedi değerli izleyenler. Gidem sayıda boşandıktan sonra tuvala Türkiye ile aşk yaşamaya başlayan iş insanı İzzet antebi eski karısı çok fena ifşa etti. Çağlaşkeli yazışmaların ortaya çıkan iş insanı ilk kez konuştuğu Antebi ve Eşkel dava açmaya hazırlanıyor. Magazin Magazin Günceli Tuvana Türkayla ile sevgili olmuştu. Didem Sarı eski kocası İzzet Antebi ve Çağla Şüker ifşa etti. İlk Açıklama Tuvana Türkayla ile sevgili olmuştu. Didem Sarı eski kocası İzzet Antebi ve Çağla Şüker ifşa etti. İlk Açıklama Didem Sarı ile boşandıktan sonra Tuvana Türkaya ile aşk yaşamaya başlayan iş insanı İzzet Antebi'yi eski karısı çok fena ifşa etti. Çağla Şüker ile yazışmaları ortaya çıkan iş insanı ilk kez konuştu. Antebi ve Şikel dava açmaya hazırlanıyor. İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı son paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Didem Sarı şu sıralar tuvana Türkay ile aşk yaşayan eski kocasıyla çağlı Şikel'in Instagram yazışmalarını ifşa etti. Antebi'nin Şikel'e dünya güzeli dedi, Şikel'in ise bütün gece aklın sendeydi mesajı attığı gündemde. İzzet Antebi çok sinirli. İş insanı İzzet Antebi yaşananlar sonrası postadan Hali Kalmuk'a açıklama yaptı. Kavluk yazısında yaşananları şöyle anlattı. Eski eş Didem Sarıdan İkça iddiası. Çağla Şükel ile İzzet Antebi'nin yazışmaları ortaya çıktı. Çağla Şükel ile Yasak Aşk Yaşadığı Gündemde Olan iş insanı açıklamasında şunları söyledi. İzzet Antebi ile konuştum. Şoktaydı ve sinirliydi. Avukatıyla görüştüğünü belirtip biz 22 Eylül'de boşandık. O paylaşımlar ise Ekim tarihli. Didem ayrılık sonrası Instagram hesabını demiş Kaldı ki Çağlar Şikel ile hiçbir zaman ilişkim olmadı. Benim sevgilim değil sadece arkadaşım. Eski eşime dava açacağım dedi. tıklere binen Çağlar Şikel de hukuki yollara başvuracak. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İmpar kadar bu dostlar ve diğer haberimizi de. Taciz Dayak genç kısa deşili yaşatmıştı ifadesi ortaya çıktı değerli izleyenler. İstanbul'da ya yaşayan ve tarih için Sakarya'nın Karasu ilçesine gelen 20 yaşındaki Ş.E.O. isimli genç kızı önce sözü taciz eden ardından feci şekilde darbelen talip altın dağla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Genç kısa deşili yaşatan saldırganın ifadesi ortaya çıkarken düzenli bir iş olmadığı ve daha önce yaralama suçlarından kaydı olduğu belirlendi. Haber. Haber. Güncel. Tatile gittiği Karasu'da dehşeti yaşamıştı. Saldırganla ilgili yeni detaylar ve ifadesi ortaya çıktı. Tatile gittiği Karasu'da dehşeti yaşamıştı. Saldırganla ilgili yeni detaylar ve ifadesi ortaya çıktı. İstanbul'da yaşayan ve tatil için Sakarya'nın Karasu ilçesine giden 20 yaşındaki Şeho isimli genç kızı önce sözlü taciz eden, ardından feci şekilde darbeden Talip ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Genç kıza devşeti yaşatan saldırganın ifadesi ortaya çıkarken düzenli bir işi olmadığı ve ah, daha ah, önce de yaralanan suçlarından kaydı olduğu belirlendi. Yani, Sakarya'nın ah, Karasu ilçesinde ah, için için bulunan şu isimli genç kıza, akşam vakti yürüdüğü sırada önce sözlü tacizde bulunan, ardından sığındığı tekel bayisinde öldüresiye döven Talip Altındal'la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Önce sözlü tacizde bulundu. Karasu'da 18 Temmuz'da meydana gelen olayda, İstanbul'dan ailesiyle birlikte tatil için gelen Şöyük, eve dönerken iddiaya göre otomobiliyle yanına yaklaşan Talip Altındal tarafından sözlü tacize uğradı. Talip Altındal'a sözlü karşılık veren genç kız, tacizin devam etmesiyle cep telefonunu çıkararak Altındal'ın kullandığı otomobilin fotoğrafını çekti. Otomobille ezmeye çalıştı, sığındığı yerde darp etti. Genç kızın kendisini polise şikayet edeceğini söylemesi üzerine Talip Altındal, otomobiliyle şeye ölü ezmeye çalıştı. Çö bir tekel bayisine sığındı. Lüfe'ye giren Talip Altındal, Şeö'ye saldırarak tekme tokat dövdü. Talip Altındal'ın saldırısından kaçmaya çalışan Şeö, depo olarak kullanılan alanda da dehşiti yaşadı. Altındal bu sırada, bu telefonla mı beni çekip şikayet edeceksin diyerek genç kızın telefonunu kırdı. Vatandaşları da tehdit etti. Çö son anda boşluktan yararlanarak kendini caddeye attı, bir kadının otomobiline sığındı. Tekel Bayisinden çıkarak otomobiline yönelen Talip Altındal, eline aldığı silahla, iddiaya göre caddede bulunanları tehdit etti. Otomobiline sığındığı kadın tarafından polis merkezine götürülen Ş.Ö. şüpheliden şikayet oldu. Evli ve 4 Çocuk Babası Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kısa sürede Talip Altındal'ı yakalayarak gözaltına aldı. Evli ve 4 çocuk babası olan Talip Altındal'ın fındık bahçesi olduğu, düzenli bir işinin bulunmadığı belirlendi. Ne yaptığını bilmeden saldırdığını söyledi. Altındal'ın kasten yaralama suçundan 3 sabıka kaydının bulunduğu belirlendi. Talip Altındal ifadesinde, aracında bulunduğu sırada şey önün gelip kendisine vurduğunu ileri sürerek, kendisinin ise ne yaptığını bilmeden saldırdığını söyledi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Altındal, çıkarılma mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. DLA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Zahıl sevkiyatı nasıl yapılır? Ve değerli izleyenler bu haberimize birlikte tarikhaber.com'un haber bükkanın sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sezon tarikhaber.com'a bekleriz. Sitemizde yer alan reklamları tıklayarak bize destekleyebilirsiniz. Daha mutlu daha zorlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle. İyi akşamlar dileriz. Hoşçakalın.